Reçetesi biraz ağırlaşıyor. Yıllar geçtikçe, yaş büyüdükçe maalesef ki faturalar ağırlaşıyor. Geçen gelen bir vakaha hatırlıyorum. 18-19 yaşında bir çocuk, her istediğini yapılmasına alışık. Babası ona bir yıl bir yıllık bir araba bir yıl önce araba almış, arabası bir yaşına gelmiş ama arkadaşlarının arabası sıfır olduğu için babasına arabamızı değiştirmemiz lazım. Arkadaşlarımınki sıfır, benimki de sıfır olsun gibi bir öneride bulunuyor. Baba da diyor ki daha araban çok yeni bir yaşında öyle bir şeyi unut diyor. Ertesi gün çocuk.